Onların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Belli ki o bozgunculardandı. Biz ise istiyorduk ki o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunalım. Onları önderler yapalım. Onlara ötekilerin yerlerini aldıralım. Ve yerde onları hakim kılalım. Firavunla Haman ve ordularına onlardan çekinmekte oldukları şeyi gösterelim.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 O gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşmandır dedi. Musa: Rabbim doğrusu kendimiz yana uğrattım. Beni bağışla." dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak odur. Musa: "Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım." dedi.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 Sen onlara ayetlerimizi okuyarak Medyen halkı arasında bulunanlardan da değildin. Aksine biz başka peygamber göndermiştik. Musa'ya seslendiğimiz zaman da Hur'un yanında değildin. Bilakis senden önce kendilerine uyarıcı peygamber gelmeyen bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak orada geçenleri sana bildirdik. Ola ki onlar düşünüp öğüt alırlar.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 O zaman bilirler ki, hakikat Allah'a aittir ve uydura geldikleri şeyler, putlar da kendilerinden ayrılıp kaybolmuşlardır. Karun, Musa'nın kavmindendi. Onlara azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona demişti ki, ''Şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez.''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 Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Sadakallahu lasim.